Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Bu modelimizle battaneler, yelekler, süveterler, etol, şal her türlü örgülerimizde yazlık örgülerimizde kullanabiliriz. Örmesi de çok kolay. Şöyle baktığımızda görüntüsü de çok güzel harika durmakta. Şöyle bakalım bakınız boyutlu görülmekte fıstıklarımız Evet yapımını ben etrofil baby canla çalıştım ve 2,5 numaralı tığımı kullandım. Bu modelimi örmek için sizlerde ipinize uygun tığlar tercih ederseniz çok güzel sonuçlar alırsınız. Evet yapımına geçmeden önce modelimizin kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Beğeni ve yorumlarınızın her biri son derece kıymetlidir. Evet hatırlatmamızı yaptıktan sonra modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi uygulamak için bir sıra sık iğnemi ördüm zincir üzerine. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekiyorum. Kenar kısmında arkasını çeviriyorum. Tığımın başına bir defa doluyorum. Burası bir bakınız. Bir sık iğne, iki sık iğne atlıyorum. Üç sık iğne atıp dördüncü sık iğneme gelip batıyorum. Bir defa dolamış olduğum tığımı üç defa da örüyorum. Bir, iki, ve 3. Tekrar bir defa doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3. Yine bir doluyorum. Toplamda 4 tane olana kadar tırabzanlarımızı yan yana örüyoruz. 1 2 3. 4 tırabzanımı aynı yuva içerisine ördüm. Yukarıya 4 tane de zincir çekiyorum. 2 3 4. İkrar tığımı başını doluyorum. Aynı yuva içerisine 4 trabzan daha örüyorum. 1-2-3 Bir dolayıp 3 de çekiyoruz. 2-3 1-2-3 Bir doluyorum. 1-2-3 4 zincirimi çektim dördüncü yuvaya 4 trabzan 4 zincir 4 trabzan ördüm. Tekrar herhangi bir yere batmadan tığımın başını doluyorum. 1-2-3-4-5-6 6. sık iğne üzerine gelerek batıyorum. Buraya da yine 4 trabzan 4 zincir 4 trabzanımızı kuruyoruz. Aynen biraz önceki yapmış olduğum işlemin Tekrarını yapıyorum. 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Tığımın başında doluyorum, Aynı yere batıyorum. Ve 4 tane daha trabzanımı bu noktaya örüyorum. 4 trabzanımı ördüm. Yine herhangi bir yere batmıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı yuvaya batıyorum. Bir, iki, üç. Mesafeler biraz aralıklı fark ettiğiniz gibi. Tekrar burada yapmış olduğum gibi dört tane trabzanım, zincirim. Bir, iki, üç, dört. Dört trabzanım. Bu şekilde örmeye devam edelim. Trabzanlarımızı örerek tamamladım. Şimdi başlangıçta 4 tane zincirimizle başlamıştık. Bitişte de bir defa doluyoruz. 3 defa da aldığımız trabzanımızla bitiriyoruz. 3 defa da aldığım trabzanımla bitirdim. Şimdi üzerine örmek için bir tane zincirimi çekiyorum örgümün arkaya yönünü çeviriyorum. Bu sıramızda bir sıramızda trabzan bir sıramızda fıstık dolgusu yapacağız. Fıstık dolgusu yapacağımız sıramızda sadece ilmek kaydıracağız. Dönüşümüz için 3 zinciri çektik. Ama trabzanlarımın tepesine girerek ilmeğimi kaydırıyorum. Bakınız sadece kaydırıyorum. Atıyorum ipimi alıyorum. Kaydırıyorum. Hepsinin üzerinden Kaydırarak son trabzanma geliyorum. Sonrasında çekmiş olduğum zincirlerinde içerisine giriyorum. Bir kaydırıyorum. İki yine kaydırıyorum. Üç ve dört. Dört tane zincirin her birinde de ilmeklerimi kaydırarak devam ettim. Bu taraftaki ikinci grubun ilk trabzanını da kaydırıyorum trabzanlarımızın üzerinden kaydırarak geldik şimdi ilk trabzan üzerine ilmeğimi uzatıyorum aynı yuvaya batarak bir tane fıstık örüyorum bir iki üç dört ne kadar doldurmak isterseniz beş altı dolduralım şöyle tok olsun altı defa sardım tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Fıstığımı son trabzana 1'i atlıyorum. 2'yi, 3'ü 4'üncüye gelip atıyorum. Sadece kaydırıyorum. Sık iğne örmüyorum. Şurada 4 tane zincirim var. 4 zincirimin her birini yine tığımla ipimi alıp ilmeğimden geçiriyorum. 1 2 4 zincirin 4'ünde yapıyoruz. 3 ve 4 Dördünü kaydırdım. Şimdi dört tane ilmeğimi kaydırdıktan sonra trabzanıma geliyorum. İlk trabzanıma. Yine ilmeğimi kaydırıyorum. İpimi uzatıyorum. Bir tane fıstığı burada çalışmaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı defa fıstığımı örmek için uzattım iplerimi. Tek seferde çekiyorum. Bir tane kapatıyorum. Kapatıktan sonra hemen dibindeki 3 trabzanım atlıyorum. Karşıdan da 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzana gelerek batıyorum. Sadece kaydırma yöntemiyle fıstığımı buraya yerleştiriyorum. Sonrasında yine birer birer sıkı iğne değil kaydırma yöntemiyle ilerliyorum. İpim bağlı denk geldi ama bakın önemli değil. Dördünü yine kaydırıyoruz. Trabzanın üzerine geldim. Kaydırarak uzatıyorum ipimi. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Tek seferde çekiyorum. Bir defa kapatıyorum. Üç tane trabzanım atlıyorum. Diğer üçü atlıyorum. Dördüncü trabzanma gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimi kaydırıyorum. Fıstıklarımızı aralarında ilmek kaydırma yöntemiyle ilerleterek devam ettim. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Yani modelimiz ne kadarsa ördük. Son bitirmemize bir tane şöyle çiftli grubumuz kalınca yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Zincirlerim üzerinden birer birer akıyorum sık iğne örmeden devam ediyorum hepsinin üzerinden ilmeğimi kaydırarak gidiyorum Bakınız, başlangıç ve bitişte ilmek kaydırarak geldim burada bir tane zincir dönüp başlamıştık onun üzerine varana kadar Ilmeğimizi kaydırdık. Modelimizin arkasından şu şekilde görünüm. Şöyle önünü çevirdiğimizde ise bu şekilde görünümümüz olacak. Şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlayacağız. Öncesinde trabzanımız bir sırada buradaki fıstıklarımız ve ilmek kaydırmamız iki sıradan oluşmakta trabzanlarımızı ördükten sonra kaydırarak ilmeklerimizi fıstığımızı örüyoruz ve güzel modelimizi tamamlamış oluyoruz şimdi sıranın sonunda bu şekilde ilmek kaydırarak geldim şimdi yeniden model kuracağım sıradayım 4 zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 örgümün yönünü çeviriyorum Tığımızın başını doluyoruz. Direkt buradaki ilmek kaydırarak ördüğümüz noktaya girerek alttaki düzeni kuruyoruz. 4 tane trabzan, 4 zincir, 4 trabzan. Bir dolayıp 3 defa da örüyoruz. 1-2-3 Bir doluyorum. 1-2-3 4 tane trabzanı ördüm. 1-2-3-4 4 zincirimi de çektikten sonra yeniden 1 2 3 fıstığımıza Dokunmadan devam edelim. 4 tane trabzanımı ördüm. Bakın şu kısımda altlarındaki ilmek kaydırdığımız için daha dolgun daha belirli olarak öne çıkmakta. Alttaki nispeten bakın zayıf. Buradaki ve bundan sonraki öreceklerimiz çok daha güzel görünecek. 4 tane trabzanımızı ve arasındaki zincirimizi ördükten sonra hiçbir yere batmadan tığın başını doluyorum. Direkt bir ortadaki araya giriyorum. Yine 4 tane trabzan bir dolayıp üç defada ördüğümüz trabzanımız ipimizin bağda bu şekilde bakın altta kaldı dört zincir tekrar dört trabzan bu sırayı bu şekilde örerek ilerletelim sıranın sonuna kadar geldim en son trabzanımızda bitişimizi yapıyoruz bir doluyoruz kenardaki trabzanım üzerine bir iki Üç defa da örüyorum şimdi bir tane zincir çekip dönüyorum ilmeğimi kaydırma yöntemiyle fıstık sıramızı örmeye başlıyoruz trabzanlarımızın birer birer üzerine batarak ilmeğimi kaydırıyorum zincirimin üzerinde de batarak kaydırma işlemimi yapıyorum 4 zincirimin dördünü de birer defa otuyorum 2 3 ve 4 buradaki diğer trabzan grubunun ilkine geliyorum yine kaydırıyorum burada fıstığımı yapmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 tek seferde çekiyorum kapatıyorum üç tane fıstığı trabzanım kaldı diğer tarafında üç trabzanı atlıyorum bu tarafın son trabzanına geliyorum sadece ilmeğimi kaydırarak batıyorum ve fıstığımızı bu şekilde yana yatırmış oluyoruz zincirlerin üzerinden birer birer akıtıyoruz bakın sık iğne kesinlikle yapmıyoruz dördünü de geçtim ilk trabzanında akıttım uzatıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 tek seferde çekiyorum sıkıca kapatıyorum 3 trabzanım atlayıp 3 buradan atıyorum 4. trabzan üzerine gelerek batıyorum ve aynı şekilde ilmeklerimi kaydırarak sona doğru ilerliyorum bakın ön yüzden çok ıı, harika görüntüsü oldu Modelimizi örerek büyülttüm. İki sırada bir tamamlanmakta. Bir sıra trabzan, bir sıra fıstığımız ve ilmek kaydırmamız. Bu şekilde kabartılar görülmekte. Bakınız şöyle arkasını çevirdiğimizde de arkasında da bu görünümü görmekteyiz. Evet bir çalışmamızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.